dosyada verilen bir kararla ilgili. ister kazanan ister kaybeden. Ya kim olsa aynı kararı verirdi dedirtebiliyorsak işte orada hakikat ortaya çıkmıştır. İşte orada adalet tecelli etmiştir. İşçisi işvereni öğrencisi memuru çiftçisi esnafıyla toplumun yargıdan da beklediği işte budur. Bırakın adalet yerini bulsun İsterse kıyamet kopsun. Bizim yargıçlardan, yargı mensuplarından beklediğimiz şu ne der, bu ne der. Adliyeye gelen insan şöyle bir şeyde bulunur, terkinde bulunur, şu nasıl bakar, nasıl değerlendirilir, bu konjöktür duygu mudur? Arkadaş yargı konjektüre bakmaz, yargı hatıra bakmaz, yargı birilerinin dediğine bakmaz, yargı dosyaya bakar, vicdanına bakar, hukuka bakar, anayasaya bakar. Bizim beklentimiz budur.